Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Sizlere kanalımın topluluk kısmında bir tane soru sormuştum. Sizce üniversiteler açılır mı, açılmalı mı veya hangi tedbirlerde açılmalı? Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya! Bıktık! Sizlerin görüşlerini merak ettiğimden böyle bir soru yönelttim ve sizlerden cevap vermenizi istedim. Ben de bu videomda gelen cevapları derleyip sizlere anlatacağım ve ben de o cevapları kendi görüşlerim tarzında yorumlamak istedim. Böyle bir konsept geliştirmek istedim çünkü... Bütün YouTube kanalları okullar açılır mı açılmaz mı tarzında konuşuyor zaten. Ben biraz da sizlerin fikirlerini, görüşlerini insanlara anlatmak istedim. Dilerseniz videomuza geçelim. Şimdi ilk cevap Mercem adında bir kullanıcıdan gelmiş, abonemizden gelmiş. Herkes tedbirlere uyup vakalar düşerse bence açılır ama böyle devam ederse açılmaz gibi diye bir yanıt vermiş. Katılıyorum. Herkes tedbirlere uyup vakalar düşerse bence de açılır ama önemli olan... Herkesin tedbirlere uyacağı ortamı elverişli bir şekilde hazırlamak yani insanların hiçbir şekilde sıkıntısı kaygısı olmaması gerekiyor bu konuda. Eğer bütün bunlar aşılırsa ki biraz zor gözüküyor eminim ki üniversiteler bütün tedbirlere uyacak ortam hazırlandığı takdirde öğrencilerin haricindeki insanlar için konuşuyorum açılır fakat ben bu ihtimali biraz zor görüyorum. Biraz daha böyle sürebilir. Diğer bir cevap Merve Soyit'ten gelmiş. Merve Soyit uzun zamandır bu kanalın bir takipçisi. Abonesi kendisine teşekkür ediyorum. Merve Soyit açılmasını en çok isteyen kişi olabilirim ama bu gidişle açılmaz. Keşke kurtulsak bu virüsten de okulumuza kavuşsak ama zannetmiyorum. birçok insan okulların açılmasını çok istiyor. Gerçekten insanlar bunalmış durumda. Ama e, bir yandan da insanların artık umudu kalmadı. Çünkü dışarıya baktığımızda hala böyle vakalar, e, açıklanan rakamlar 30-40 bini yaklaşmışken hatta zaman zaman da e, geçebiliyoruz bu durumları. E, i̇nsanlar hala tedbirsiz bir şekilde sokakta maskesiz bir şekilde dolaşabiliyor. Benim de e, biraz ümidim yok açıkçası. E, dediğim gibi uygun elverişli bir ortam halka sunulursa yani siz... Yeter ki evinizden çıkmayın biz size gereken desteği sağlayacağız tarzında bir konuşma olursa ben de açılır görüşündeyim. Bu videoyu herhangi bir eleştiri videosu olarak çekmiyorum sadece sizlerin fikirlerini, görüşlerini... Diğer insanlara anlatmak için böyle bir video hazırlıyorum şu anda. Geçelim diğer cevaba. Hiç bilmediklerinizin isminde bir kanal. Açılır bence vakalar gitgide düşüyor. Şubat başında böyle giderse açılma açıklaması yapılır. Bir de zaten yok açmak için adımlar atıyor sürekli. Bildiğiniz üzere o e, Yüksek Öğretim Kurumu'nun attığı adımı detaylı bir şekilde ben bir videomda anlatmıştım. Ona da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yüksek Öğretim Kurulu aşıda öncelik talep etmişti ve bu önceliğe dayanaraktan e, yüzde eğitime geçilmesi için de hızlandırılmıştı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama vardı. Mümkün olduğunca yüzde eğitime geçmeye çalışıyoruz tarzında bir açıklama yapmıştı. E, bütün bunlar göz önünde bulundurduğunda Yüksek Öğretim Kurulu o, üniversiteleri açmak istiyor. Çünkü bütün üniversitelerin donanımına baktığımız zaman yani geneli atıyorum 10 bin üniversite varsa 6000'i 7000'i sistem olarak yetersiz kalıyor bir altyapıları yok ve bu da online eğitimde çok büyük sıkıntılar doğurabiliyor. Bundan dolayı da eee Yükseköğretim Kurumu ve devlet yetkilileri mümkün olduğunca yüz yüze eğitime geçmeye çalışıyor. Fakat e, insanların tedbirsizliği ve gitgide artan vakalar buna asla müsaade etmiyor. Zaten birazdan gelecek olan cevaplarda da bunun nedenini iyi bir şekilde göreceksiniz. Çağrı Toplu adında bir abonemiz yazmış. 8 milyon öğrenci var. Bunun 5 milyonu farklı ilde okuyor ve okullar açılırsa hepsi gitmek zorunda kalacak. Dünyada hiçbir ülkede böyle bir hareketliliğe izin verilmez şu ortamda. Doğru demiş. Çünkü bütün öğrencilerin... Farklı üniversitelere gitmek için bulunduğu şeyleri terk etmesi gerekiyor ve buna dayanaraktan otobüs terminalleri, havaalanları, tren istasyonları büyük bir rağbet alacak. Yani büyük bir yoğunluk olacak. Eğer siz e, kısıtlama getirirseniz atıyorum işte otobüse şu kadar yolcu alınacak diye bir açıklama yaparsanız da bu sefer e, ulaşım aksayacak. Çoğu öğrenci zamanında yetişemeyecek gideceği yerlere. Zaten şu anda birçok şehirde de toplu taşıma kısıtlı sayıda insanlar alıyor. Birçok şehirde de demeyeyim, bütün şehirlerimizde toplu taşıma çok kısıtlı sayıda e, öğrenci veya işte e, insanları alacak. Bu ilerleyen süreçte de bunlar devam edecek. Buna dayanaraktan bir yığılma söz konusu muhakkak ki olacaktır üniversiteleri açıyoruz denildiği zaman. Benim de en büyük korkum bu çünkü... Bugün dese ki bir ay sonra ben üniversiteleri yüzde eğitime açacağım şu andan hemen herkes biletini alıp bir yığılma söz konusu olacak ki bununla da kalmıyor her şey e, yurtlarda yaşanıyor o yurtlarda iki kişi minimum e, altı kişiye kadar çıkabiliyor bu yurtlar yurtların ortak alanları var yemekhaneleri var. Ortak duşlar var çoğu yurtta ve bunlara dayanaraktan da açılması şu anda tehlikeli bütün bunları düşündüğümüzde. Sonra hiç bilmedikleriniz isimli kullanıcı Çağrı Toplu'ya yanıt vermiş. Yazın herkes her yere gitti. Devletin bunu düşünmesi lazım. Ona göre öğrencilere yönelik bir şeyler yapmaları şart demiş. Bir şeyler yapmaları lazım demiş. Ben bu görüşü birkaç videomda bahsetmiştim. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar tedbir almıyor ben bütün gün boyunca evdeyim kaç aydır dışarı çıkmıyorum okullar niye kapalı diye isyan eden birçok öğrenci arkadaşım var. Ben de onlara şunu soruyorum ya tamam yapabilirsin ama yani evde kalmak e, çok güzel bir şey şu ortamda ama üniversiteler açıyoruz denildiği zaman sen ne kadar tedbirlere uysan bile tedbirlere uymayan bir kişiyle belki de yeniden oturacaksın bu senin için büyük bir risk ve sadece senin için de değil. E, her ne kadar redbillere uyan ne kadar kişi varsa onlar için de bir risk. Virüs gitgide bir mutasyona uğruyor, çeşitli açıklamalar geliyor, yayılması çok kuvvetlendi tarzından açıklamalar geliyor veyahut bilim adamının yaptığı açıklamaya göre artık maske bile kurtarmıyor diyor. E, bütün bunlar yine göz önünde bulundurulduğunda ben bu görüşe e, pek katılmıyorum ama herkesin görüşünde saygım var. Bu videoyu da sizlerin görüşlerin diğer insanlara anlatmak için çekiyorum. Öte yandan Çağrı Toplu da hiç bilmedikleriniz isimli kullanıcıya yanıt vermiş. Devlet öğrencileri düşünüp gerekli önlemleri aldı diyelim. Öğrenciler gerekli önlemleri alacaklar mı hiç zannetmiyorum. Çağrı toplu da... Biraz benim dediğim gibi düşünmüş Gelelim Alperen Kapan'a Alperen Kapan Hocam bu dönemden mi bahsediyorsun Açılır mı diye kastettiğin bu dönem mi Bu dönemse şaka yapıyorsun Galiba açılalı 2.5 ay olmuş zaten Dönem bitecek demiş Ben de genel olarak görüşlerini söyleyebilirsin Nasıl tedbirler alınmalı vesaire tarzından konuştum o da bana böyle cevap vermiş kral ne tedbir olacak üniversiteler açılınca tedbir mi alınacak Allah'ını seversen bugün çarşıya indim insan kaynıyor hele gençler mi önlem tedbir alacak birbirlerini görünce hemen sarmaş dolaş olurlar bu dönem kapalı ikinci dönem bile sıkıntı bence o yurtlar ne olacak herkes iki kişi alamaz kampüsler ulaşım falan tam katliamlık olur ülkemiz demiş az önce de dediğim gibi az önceki bahsettiğim olaydan bahsetmiş burada. Yurtlar gerçekten büyük bir tehlike oluşturabilir her ne kadar dezenfekte işlemleri yapılsa da izole edilse de sürekli ilaçlanacak olsa dahi bir kişi aynı ortamda başka bir kişiyle kalınca Havasız bir ortam sağlanıyor ve bu havasız ortamda virüsün bulaşmasını arttırabilir. Evet dostlar sizlerin görüşlerine yer verdiğim bu videonun sonuna geldik. Eğer çok daha fazla böyle video çekmemi istiyorsanız hatta e, bu videonun altına veya diğer üniversitelerle ilgili hazırlamış olduğum videoların altına attığınız yorumları yine bu tarzda insanlara sunmamı istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı. Ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi de yorum olarak bizlere iletmeyi unutmayınız. Sizlerle fikir alışverişi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.